Arkadaşlar ben Ali Öğretmen kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu 2. dönem kimya 10. sınıf yazılı soruları olacak arkadaşlar. Pandemi döneminden dolayı ertelenen yazılı sorularını çözeceğiz. Bu yazılda kimyanın temel kanunları ve kimyasal hesaplamalar, mol kavramı, karışımlar, asitler, bazlar ve tuzlar, gıdalar ve yaygın günlük hayat kimyasalları ile ilgili sorular çözeceğiz. Yani 10. sınıf müfredatının tamamıyla ilgili Sorular olacak arkadaşlar. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci sorumuz: Halk halk arasında kireç taşı olarak bilinen kalsiyum karbonat bileşiği, bazik özelliğe sahip olduğundan asitlerle tepkime vermektedir. Kireç taşının yani kalsiyum karbonatın hidroklorik asit çözeltisiyle tepkimesinden oluşan gazla ilgili olarak diyor yargılarından hangileri doğrudur diyor arkadaşlar? Evet. Arkadaşlar bu soruyu çözmek için metal oksitlerin bazik karakterli olduğunu, ametal oksitlerin asidik karakterli olduğunu bilmemiz ve yarı soy metalleri yani soy veya yarı soy metallerin asitlerle etkileşim sonucunda oluşan gazları bilmemiz gerekiyor. Yarı soy metaller arkadaşlar bakır, cıva ve gümüştür. Bakır, cıva ve gümüş sadece Oksijence zengin kuvvetli asitlerle tepkimeye girer ve bu asitlerin içerdiği gazları açığa çıkartır. Mesela nitrik asitle tepkimelerinden azot dioksit, sülfürik asitle tepkimelerinden kükürt dioksit açığa çıkar. Hidroklorik asit gibi oksijence zengin olmayan asitlerle bu yarı soy metaller tepkime vermezler arkadaşlar. Evet şimdi sorumuza tekrar dönelim. Kireç taşı. Evet şuraya hemen tepkimesini yazalım. Kalsiyum karbonat artı. Hidroklorik asit. Arkadaşlar ne olur? Kalsiyum klorür olur. Kalsiyum artı 2 değerlikte O zaman kloru 2 tanedir. Buraya da 2 yazmamız lazım. Ve ne olur arkadaşlar? Karbondioksit gazı çıkar ve su çıkar. H2O çıkar. Evet baktığımızda kalsiyum 1, 1. Klor 2, 2. Hidrojen 2, 2. Karbondioksit şey, karbon 1, 1. Oksijen 2 burada, 1 burada, 3, 3. Evet tepkime denk. Evet neymiş tepkime sonucunda karbondioksit gazı açığa çıkıyormuş arkadaşlar. Şimdi bu gazla ilgili olarak diyor sulu çözeltisi asidiktir. Şimdi karbondioksite baktığımız zaman arkadaşlar nedir? A metal oksittir. Copasan florklorun burnunu ısırp elementlerden e, oksijence zengin bir bileşik oluşmuş. Gaz halinde karbondioksit bir ametal oksittir. A metal oksitler e, oksijence zenginse yani e, ametali e, bileşik yaptığı oksijen ametal sayısından fazlaysa asidik özellik gösterir sulu çözeltisi arkadaşlar. Karbon, dioksitin sulu çözeltisi asidiktir. Doğru birinci yargımız. İkinci yargımız sulu çözeltisi e, bakır metalini etkilerek hidrojen gazı açığa çıkartır. Arkadaşlar bakın bakır yarı soy metaldir ve sadece asitlerin oksijence zengin kuvvetli asitlerle tepkimeye girer ve Tepkime sonucunda da hidrojen gaza açığa çıkmaz. Kükürt dioksit ve azot dioksit gibi gazlar açığa çıkartır. O halde ikinci yargımız yanlıştır. Karbon dioksit sulu çözeltisi her ne kadar asilik özellik gösterse de arkadaşlar ne yapmayacaktır? Bakırla tepkimeye girdiğinde hidrojen gaza açığa çıkartmayacaktır. Atmosferde birikmesi asit yağmurlarına sebebiyet verir. Arkadaşlar karbon dioksit havadaki Suyla temas ettiğinde karbonik asit oluşturur arkadaşlar. H2CO3 dediğimiz <gülüyor> affedersiniz karbonik asit oluşturur. Bu da asit yağmurlarına sebebiyet verir. Yani üçüncü yargımız da doğrudur. Doğru olanları sormuştu. 1 ve 3 D şıkkı doğru olacaktır. ikinci sorumuza geldiğimizde ikinci soru hazır gıdalarla. İlgili bir soru arkadaşlar çok basit bir soru. Hazır gıdalar alınırken bazı hususlara dikkat etmek gerekir. Bilinçli bir tüketici hazır gıdaları satın alırken yukarıdakilerden hangilerine dikkat etmelidir? Bakalım birinci yargımız üretim ve tüketim tarihlerini kontrol etmek doğru. Ambalajın sağlam olup olmadığını kontrol etmek. Tabi arkadaşlar yırtık ambalajlar içerisindeki gıdanın çürümesine sebebiyet verebilir hava aldığı için. Kontrol edeceğiz. Doğru saklama koşullarının uygunluğuna dikkat edeceğiz. Arkadaşlar soğukta saklanması gereken gıdalar gerçekten satıcı soğukta mı saklıyor? Veya işte raflar temiz midir? Hijyenine bakacağız arkadaşlar. Üçü de doğrudur. E şıkkı 1-2-3 doğruca. Üçüncü sorumuza giriyoruz. Karışımlarla ilgili bir soru arkadaşlar. Karışımlarla ilgili yine basit bir soru. Karışımlarla ilgili yargılarından hangileri doğrudur diyor Tüm gaz-gaz karışımları homojendir yani çözeltidir. Arkadaşlar gaz-gaz tüm karışımlar homojendir yani çözeltidir. Homojen olarak karışır. Birinci yargımız doğrudur. Karışımların sabit kaynama noktaları vardır. Karışımların erime ve kaynama noktaları çözünen maddenin derişimine bağlı olduğundan sabit değildir arkadaşlar. Bileşikler için geçerlidir ama karışımlar için geçerli değildir. İkinci yargımız yanlıştır. Karışım oluşturan maddelerin birleşme oranı sabittir. Yine bileşikler için geçerlidir ama karışımlar istediğimiz kadar madde ekleyebiliriz arkadaşlar. Karışımda bulunan maddelerin miktarı gelişi güzeldir. Aralarında belli bir sabit oran yoktur. Mesela atıyorum örnek verelim. Bir bardak suyumuz olsun arkadaşlar. Bir kaşık şeker dağıtsak arkadaşlar şekerli su olur. Beş 5 kaşık şeker dağıtsak şekerli su olur. Yani istediğimiz kadar çözülen madde ekleyebiliriz. Yani doğruları arıyorduk. Yalnızca bir doğrudur. A şıkkı. Dördüncü sorumuz. Aşağıda verilenlerden hangisi hazır gıdalara yönelme sebeplerinden biri değildir? Evet arkadaşlar. Yani insanların hazır gıdalara daha çok ilgi göstermesinin sebeplerinden olmayan bir şey arayacağız. İş yerlerinde geçirilen sürenin uzaması. Evet arkadaşlar. Evde olsa yani kısa süre olsa ya da evi yakın olsa gidip evde ee, organik gıdalar ya da ev yemekleri yiyebilir. A şıkkı doğrudur. Sebeplerinden biridir. Tarım alanlarının azalması organik üretimin azalması hazır gıdalara e, ilgiyi arttırır. Doğrudur. Nüfus artışı. Evet arkadaşlar ne kadar çok nüfus artışı o kadar e, hazır gıdaya e, ilgi. Tarımda teknolojinin kullanılması. Arkadaşlar tarımda teknolojinin kullanılmasıyla hazır gıdaya yönelmenin bir bağlantısı yoktur. Doğru cevabımız değişikliğidir. Kentleşme de zaten nüfus artışıyla alakalı bir şeydir. Yani kentleşme ne kadar çok olursa hazır gıdaya ilgi de çok olur. Köylerdeki vatandaşlar daha sağlıklı besleniyor arkadaşlar. Hazır gıdaya ulaşmaları zor olmasından veya işte tüm hazır gıdaların köy bakkallarında olmamasından dolayı daha organik besleniyorlar. Beşinci sorumuz Evet arkadaşlar çok güzel bir soru grafik sorusu grafiğe bakar bakmaz hemen ben ayrımsal damıtmayı görebiliyorum hatta üç tane sıvının e, ayrımsal damıtma olarak homojen yani çözelti olan üç tane sıvının sıvı çözeltisinin ayrımsal damıtma grafiği olduğunu hemen anlıyorum şimdi bunun için ayrımsal damıtmanın ne demek olduğunu bilmemiz lazım ayrımsal damıtma arkadaşlar Kaynama noktaları birbirinden farklı sıvıların karışımlarına uygulanan damıtma işlemidir. Yani sıvı-sıvı homojen çözeltiler için kullanılır. Yani birbiri içerisinde çözünen sıvı çözeltiler için kullanılır. Karışım damıtma kabında ısıtılınca kaynama noktası düşük olan Sıvı önce buharlaşır ve ayrışır sonra yüksek olanlar sırasıyla e, ayrışarak arkadaşlar e, kaptaki e, farklı sıvılar birbirinden ayrışmış olur. Erken kaynayarak ayrışan sıvının e, içinden geçtiği kabın dış çeperinde soğutma suyu kullanılır arkadaşlar ve soğuyan sıvı buharı yoğunlaşarak tekrar sıvı haline girer ve başka bir kapta depolanır bakın burada çok güzel bir cümle var ayrımsal damıtma grafiklerinde kaç tane düzlük varsa bakın arkadaşlar kaç tane düzlük varsa o kadar en az o kadar sıvı vardır sıvı çeşidi vardır ayrımsal damıtma olayında kaynama noktası en küçük olan sıvı önce buharlaşarak ayrışır evet bu da güzel bir şeydir Yukarıda, yukarıda bir sıcaklık zaman grafiği verilmiştir. Buna göre diyor yargılarından hangileri doğrudur? Bakalım yargının birincisine saf bir katının ısınma grafiğidir. Hayır arkadaşlar saf bir katının ısınma grafiği değildir bu. En az 3 sıvıdan oluşmuş bir karışıma ait grafiktir. Evet doğrudur. Yani bir çözeltiye ait grafiktir. Ayrımsal damıtma yöntemiyle yapılmış bir ayırmaya ait bir grafik olabilir. Evet arkadaşlar 2 ve 3 olabilir. Doğruları arıyorduk. E şıkkı. Doğru cevabımız oluyor. Altıncı sorumuza geldiğimizde polimerlerle ilgili bir soru. Çok basit bir soru arkadaşlar. 5 puanlık bir sorudur. 10. sınıf öğrencisi Zeynep kimya dersi için polimer maddeler hakkında bilgi veren bir pano hazırlamak istiyor. Zeynep aşağıda verilen maddelerden hangisinin görselini bu panoya koymamalıdır? Yani şöyle bir şey soruyor. Aşağıdakilerden hangisi polimer değildir arkadaşlar? Bakın. Arkadaşlar polimerler daha çok işte sentetik ürünler daha hepsi sentetik ürün diyemeyiz. Çünkü doğal polimerler de vardır. Ama ee, sentetik ürün çok fazladır. Mesela plastiklerin tamamı polimerdir arkadaşlar. Teflon yine polimerdir. Baktığımız zaman zaten aşıklı plastik kaplama e, saklama kabı polimerdir. Teflon tava evet arkadaşlar. E, teflon tava. Kıymetli arkadaşlar poli etenden yapılan bir yanmaz yapışmaz tavalarda kullanılan bir polimerdir. Alüminyum folio arkadaşlar bu bir metal inceltilmesiyle oluşan bir e, kaplama e, çeşididir. Alü, alüminyum folio bir polimer değildir. Buzluğa poşeti bakın plastik streç film o da plastiktir polimerdir. Zaten bunlar polietilenden yapılıyor. PE dediğimiz naylon poşetler, oyuncaklar, ayakkabılar falan filan. Evet dediğimiz gibi burada polimer olmayan sadece alüminyum folyodur. 7. soruya geçiyoruz. Asit bazlarla ilgili bir soru. Arkadaşlar bakın soruyu hemen okuyalım. pH değeri 4 olan bir çözelti ile ilgili yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur? Bir kere pH değeri eğer pH değeri 7'den küçükse arkadaşlar asittir. pH değeri 7'den büyükse arkadaşlar bazdır. Doğru mu? 7 ile 14 arası baz. 7 ile 0 arası da 0'a yaklaştıkça asitlik artar. 14'e yaklaştıkça da baz, bazlık artar. Demek ki pH değeri 4 ise madde kesinlikle bir asittir arkadaşlar. Peki birinci yargıya bakalım. Potasyum hidroksit bir bazdır. Sulu çözeltisiyle karıştırılırsa nötralleşme tepkimesi olur. Arkadaşlar asitlerde unutmayacağımız bir formül vardır. Asit artı baz eşittir. Tuz artı suysa bu bir nötralleşme tepkimesidir diyoruz. E Burada e, asitle e, bazı tepkimeye girdiği zaman nötralleşme tepkimesi olur doğrudur arkadaşlar. Asitler turnusol kağıdını maviye çevirmez arkadaşlar. Kırmızıya çevirir hatta şöyle demiştik. Asitler kızartır bazılar mor artır demiştik. İkinci yargımız yanlıştır. Üçüncü yargımız elektrik akımını iletir hem asitler hem bazıların sulu çözeltileri arkadaşlar elektrik akımını iletir bakın çözelti dediği için elektrik akımını iletir hangileri doğrudur diye sorduğuna göre 1 ve 3 yani D şıkkı doğru olacaktır evet 8. sorumuz çok basit bir soru yine 5 puanlık bir soru arkadaşlar yukarıdaki malzemelerden hangileri kozmetik üründür diyor hangileri kozmetik üründür? Kozmetikler denilince krem, saç, tırnak, dudak boyaları, pudra, şampuan, sabun, parfüm, diş macunu, nemlendiriciler, deodorant, göz kalemi ve farlar, rimeller ve benzeri birçok ürün aklımıza gelir. Bakalım parfüm, kozmetik, göz kalemi, kozmetik, deodorant, kozmetik, nemlendiriciler, kozmetik, mürekkep arkadaşlar kozmetik değildir. Kozmetik olanlar 1'den 4'e kadar yani D şıkkı 1, 2, 3, 4, kozmetik 5 ise kozmetik bir malzeme değildir arkadaşlar arkadaşlar. 9. soruya gelelim evet çok güzel e, sabit oranlar kanunu ve kütlenin korunumu kanunuyla kimyasal hesaplamalarla ilgili çok basit bir soru arkadaşlar böyle sorular gördüğünüz zaman hemen yapmanız gereken şey o sorunun tepkimesini kafadan yazmaktır 14 gram x ile 8 gram y elementleri artansız diyor bakın arkadaşlar tepkimeye girdiğinde x'ye bileşi oluşuyor hemen ben bir tepkime yazıyorum x artı y giriyormuş ve x'ye oluşuyormuş doğru mu? Evet, kaç gram X giriyormuş? 14 gram X giriyormuş. Kaç gram Y giriyormuş? 8 gram Y giriyormuş. O zaman 14 artı 8'den artansız dediği için 22 gram X-Y bileşi oluşacak mı? Evet arkadaşlar, bu kütlenin korunumu kanunudur. Peki ne diyor sorumuzda? 42 gram X ile yeterince yani istediğin kadar alabilirsin. 42 gram X ile Yeterince Y ye artansız tepkime girdiğinde kaç gram X'ye oluşur? Arkadaşlar hemen x'tan 42 gram almamızı istiyor. Bakın 42 14'ün 3 katıdır. Demek ki Y'den de 3 kat almamız lazım. 3 kere 8 24'tür arkadaşlar. Y Oluşacak X'ye de yine 3 kat artacaktır arkadaşlar. Hepsinin 3 katını alacağız. 66 gramdır. İsterseniz e, burayı 3 kat arttırmanıza gerek yok. 42 artı 24'ün de 66 olduğunu göreceksiniz. Çok basit ama 10 puanlık bir soru arkadaşlar. Evet 10. sorumuz yine e, polimerlerle ilgili bir sefer doğal polimerleri sormuşlar arkadaşlar yine 5 puanlık bir soru aşağıdakilerden hangisi doğal bir polimer değildir arkadaşlar doğal polimer ne demektir canlı vücudunda canlılar 5 ayrılır hayvanlar bitkiler protestalar mantarlar ve bakteriler arkadaşlar bu canlı vücudunun ürettiği polimer çeşitlerini bilmeniz gerekir nişastalar bitkiler tarafından selülozlar çam sakızı dediğimiz şeylerdir arkadaşlar Bitkiler tarafından protein arkadaşlar hayvanlar tarafından nükleik asit de arkadaşlar DNA ve RNA dediğimiz yapılardır arkadaşlar. Bunlar polimerdir. Poli etilen ise sentetik bir polimerdir arkadaşlar. PE plastiklerin yapıldığı petrol türevli bir polimerdir. Yani sentetiktir. Doğal olanlar nişasta, selidos, protein ve nükleik. Hangisi doğal değildir diyor. D şıkkı poli etilen doğal değildir. 11. sorumuz arkadaşlar yine çok basit bir soru ama 10 puanlık bir soru çözeltilerle ilgili olarak bakın homojen karışımlarla ilgili olarak veya çözeltilerle ilgili olarak diyor yargılarından hangileri doğrudur çözeltiler saf maddelerdir yanlış arkadaşlar saf madde ikiye ayrılır element ve bileşikler başka saf madde yoktur çözeltiler karışımlar grubundadır homojen karışımlar grubundadır İki her yerinde aynı özelliği gösterir çok doğrudur homojen karışımlar yani çözeltiler arkadaşlar tek bir maddeymiş gibi gözüküyor mesela şekerli suyun içerisinde e, suyun içerisinde şekeri çözdüğünüzde şekerli suya baktığınız zaman su gibi görürsünüz yani her yerinde aynı özelliği gösterir üstten dalsanız şekerli su ağzınıza gelir alttan dalsanız ortadan dalsanız her yerinde e, şekerli su gelir ağzınıza arkadaşlar üçüncü çözücü ve çözünenden oluşur. Evet çözelti demek zaten şurada da formülü yazılıyor. En az bir çözücü ve bir çözünenden oluşur. Bu da doğrudur. Hangileri doğrudur diyor. 2 ve 3. D şıkkı doğrudur arkadaşlar. Evet on ikinci soru. Yine basit bir soru arkadaşlar. Burada da işte e, temizlik ürünleriyle ilgili kullanılan e, malzemelerden biri olan çamaşır suyuyla ilgili bir soru. Yargılarından hangileri doğrudur çamaşır suyuyla ilgili? Arkadaşlar hijyen, ola, hijyen ürünü olarak kullandığımız iki e, temizlik ürünü vardır. Biri çamaşır suyu, diğeri de kireç kaymağı. Çamaşır suyu sodyum hipoklorittir. Kireç kaymağı da kalsiyum hipokloriktir. Kireç kaymağı daha çok böyle su işlerinde kullanılan bir hijyen üründür çünkü yosunlaşmayı önler. Çamaşır suyu ise işte e, evimizde e, piyafetlerimiz için veya işte e, lavabolarda kullandığımız hijyen üründür. E, Bakalım hangileri doğruymuş. Sodyum hipokloritin sulu çözeltisidir. Doğru arkadaşlar. Etketti maddelerin rengini açar. Arkadaşlar özellikle beyaz çamaşırlar yıkanırken çamaşır suyu kullanılır. Çünkü ağartma özelliği vardır. Yani rengini açar, mikrop öldürücü özelliğe sahiptir. Evet arkadaşlar. Hem çamaşır suyu hem kireç kaymağı mikrop öldürme yani hijyen açısından kullanılan malzemelerdir. Doğru cevap E şıkkı 5 puanlık bir soruydu. 1 2 3 üçü de doğrudur. 13. sorumuza geldiğimizde hazır gıdalarla ilgili bir soru, hazır gıdaların yapısında bulunan kimyasal maddelerle ilgili aşağıda verilen özelliklerden hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. Evet bu 10 puanlık bir sorudur. Arkadaşlar burada hazır gıdaların yapısına giren katkı maddelerin ne işe yaradığını bilmemiz gerekiyor. Koruyucular raf ömrünü uzatma doğru arkadaşlar. Renkler yani gıda boyaları renklendiriciler ürünü daha çekici hale getirmek için daha can canlı gözüksün diye doğrudur. Emulgatörler arkadaşlar pH değil. Hayır arkadaşlar işte yanlışı hemen bulduk. Emulgatörler veya emülsiyonlaştırıcılar arkadaşlar nedir? Ee, hazır gıdalarda homojen bir görüntüyü sağlamak yani tek bir maddeymiş gibi görünen e, bir görüntüyü sağlamak topaklanmayı önleyerek akıcılığını ve kıvamını arttırmak için kullanılan katkı maddeleridir e, pH değerini sabitleme koruyucuların görevidir arkadaşlar tatlandırıcı lezzetini arttırmak e, evet, çin tozu olabilir gıda boyaları da daha güzel görünüm sağlamak evet bu da doğrudur yanlış cevap C şıkkıdır arkadaşlar 10 puanlık bir soruydu 14. sorumuza geldik yine çok basit 5 puanlık bir soru arkadaşlar yukarıdakilerden hangisi tanecik boyut farkı ile e, ayırma yöntemlerinden biri değildir diyor arkadaşlar bununla ilgili esasen çok basit bir soru mesela pirinçten taşı ayıklamak pirincin içerisinde farklı boyuttaki taşları ayıklamak tanecik boyut farkından eleme arkadaşlar elekten bir malzeme geçirildiği zaman elek üstünde kalır büyük tanecikler elek altına geçer küçük tanecikler yine tanecik boyutu süzmede de arkadaşlar mesela kumla su süzgeçten geçemeyen büyük tanecikler aynı eleme gibi süzgeçte kalır arkadaşlar bu da tanecik boyutu diyaliz, diyaliz kolloidal taneciklerdir. Yine arkadaşlar sıvıyla katı mesela kan. Kan sıvı katı bir karışımdır arkadaşlar. Kanın içerisinde zararlı olan üre ve ürik asit katı halde ne olur? İşte diyaliz makinesinden geçerken temizlenir. Aynı süzme mantığıdır. Bu da tanecik boyutudur. Savunma ise arkadaşlar burada şöyle düşünün. Buğdayın içerisinden saman Taneciklerini şöyle havaya attığınız zaman rüzgarla neye sağa sola doğru savrulma bu tanecik boyutuyla alakalı değildir arkadaşlar. O halde hangisi tanecik boyutu farkıyla ayırma yöntemlerinden biri değildir? Tabii ki de E şıkkı savurma tekniği. Burada da yazıyor katı katı karışımlar ayıklama eleme, katı sıvı karışımlar süzme diyaliz, katı gaz karışımlar yine ee, süzme yöntemiyle birbirinden ayrılır arkadaşlar. 15. sorumuz. Evet bu soruda güzel 10 puanlık bir sorudur. Çünkü bu soruda şunu bilmeniz lazım. Aktif metal ile asit tepkimesi sonucunda arkadaşlar tuz ve hidrojen gazı oluşur. Bir bazla asit tepkimesi sonucunda da yine tuz ve su oluşur. Bu nötralleşme tepkimesi. Bu da e, metal asit tepkimesi. E, özellikle aktif metaller hidrojen gaz açığa çıkar ama su, tuz da oluşur. İkisinde de aynı tuz oluşuyor. Çünkü ikisinde de metal, magnezyum metali. Bakın birinci e, yargıda magnezyum ve sülfürik asit ne oluşturur arkadaşlar? Magnezyum sülfat artı hidrojen gazı oluşturur arkadaşlar. İkincide ise yine magnezyum sülfat tuzu oluşur artı bu sefer iki tane su oluşur arkadaşlar. Bu nötralleşme tepkimesidir. Üçüncü de arkadaşlar bakın magnezyum hidroksit bir bazdır. E, sodyum hidroksit de bir bazdır. İkisi de kuvvetli bazdır. Buradan tuz oluşmaz. Ne diyor? Aşağıda verilen tepkimelerin hangislerinden tuz oluşur? 1 ve 2'den oluşur. 3'ten oluşmaz arkadaşlar. 3'te baz-baz tepkimesi vardır. Bakın burada da yazıyor. Aktif metaller asitlerle reaksiyona girerek tuz ve hidrojen gazı açığa çıkartırlar. Nötralleşme tepkimesi de asit artı baz, tuz artı sudur arkadaşlar. Evet 16. sorumuz Evet çok basit bir soru arkadaşlar bakın şunu anladıysanız eşit sayıda atom içeren demek eğer bunu anladıysanız bu soruyu yapmama ihtimaliniz hiç yok. Eşit sayıda diyor arkadaşlar bakın birinci yargıda karbon ve hidrojen var bir tane karbon bir tane de hidrojen alalım eşit sayıda olacak çünkü. İkinci yargıda azot ve hidrojen var bir tane azot bir tane hidrojen alalım. Üçüncü yargıda da kükürtli oksit var bir tane kükürt bir tane oksijen alalım. Tamam mı? Hepsinde eşit atom sayısına ulaştık mı? Ulaştık. Şimdi hepsinin kütlesini hesap edelim. Bir tane karbon 12'dir. Bir tane hidrojen 1'dir. toplarsak CH'in kütlesi 13'tür. Azota bakalım. Bir tane azot 14'tür arkadaşlar. Bakın şurada vermiş zaten. Bir tane hidrojen de 1'dir. Toplarsak bunun kütlesi 15 çıkacaktır. Kükürde bakalım. Kükürdün bir tanesi 32'dir. 32 gramdır. Bir tane oksijen de 16 gramdır. Bunun da kütlesi 48 gram çıkacaktır. E şimdi ne diyor? Kütleler arasında ilişki aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir arkadaşlar? Ne oluyor? O zaman üçüncü yargımız büyüktür. E, i̇kiden o da büyüktür. Birden olacak arkadaşlar. Çok basit bir soru. Ne? C şıkkı doğru cevaptır arkadaşlar. Evet. Eşit sayıda atom içeren cümlesini e, es geçmeyin arkadaşlar. Evet 17. soruya geldiğimizde tepkime denkleştirme sorusu arkadaşlar. Tepkime denkleştirme için şurayı okuyabilirsiniz isterseniz. E, burada hemen bakalım arkadaşlar. Verilen denkleştirilmiş bakın denkmiş bu tepkime. Tepkime tepkimede X ile gösterilen bileşik aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar tepkime denkleştirme ne demektir? Girenlerin atom türü ve sayısı ürünlerdeki atom türü ve sayılarına eşit olmak zorunda. Yani ne girdiyse o çıkacaktır. Yani karbon girdiyse 3 karbon girdiyse 3 karbon çıkar. 4 oksijen girdiyse 4 oksijen çıkar demektir. E şimdi bakalım arkadaşlar. Sağda girenler tarafında sadece 8 tane oksijen görüyoruz arkadaşlar. Ürünler tarafına baktığımız zaman 3 kere 2 6 oksijen burada 4 kere 1 4 de burada toplam oksijen sayısı ürünler tarafında 10. Doğru mu? 10. E, girenler tarafında 8. O halde bu x'in içerisinde İki tane oksijen olmak zorunda arkadaşlar. Şimdi şıklara baktığımız zaman oksijenli olmayan şıkları veya tek oksijenli olan şıkları sildiğimizde zaten doğru cevap hemen karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bakın E şıkkı iki tane oksijen var. Diğer hiçbir şıkta iki tane oksijen yok. Bakalım devam edelim. Şimdi girenler... De, e, oksijeni yaptık. Ürünlere bakalım. 3 tane karbon var. Demek ki x'in içerisinde başka yerde karbon yok. x'in içerisinde 3 tane de karbon var arkadaşlar. 3 tane karbon var bu x'in içerisinde. Başka ne var? Ürünlerde 8 tane hidrojen var girenler tarafında hiç hidrojen gözükmüyor o halde bu hidrojen içerisinde 8 tane de hidrojen olmak zorunda sol sağa eşit olması için arkadaşlar o zaman baktığımızda bakın E şıkkında 3 tane karbon var doğru 6 hidrojen burada 2 kere 1 2 de burada arkadaşlar 8 hidrojen var doğru burada x'in içerisinde 2 tane oksijen olması lazım 2 kere 1 2 oksijen var doğru doğru seçeneğimiz e şıkkıdır dedik güzel bir soru 10 puanlık bir soru arkadaşlar esasen 15 puan da hak ediyor bu soru evet 18. sorumuz mol ile ilgili bir soru arkadaşlar muhakkak tüm öğretmenler bu ikinci dönem sınavında bir tane mol sorusu soracaktır ee, ne diyor? 18'de 2 mol azot dioksit gazı için yargılarından hangileri doğrudur? diyor arkadaşlar. Birinci yargımıza bakalım. 2 Na tane molekül içerir. Arkadaşlar 1 mol e, azot dioksit bakın molekül içerir diyor. Atom içerir falan demiyor. 1 mol azot dioksit Na tane yani Avogadro sayısı demektir Na arkadaşlar. Na tane molekül içerir değil mi? Na tane molekül azot dioksit içerir. Doğru. Evet. Birinci yargımız doğru. 6 Na tane atom içeriyor. diyor. Bakın. 1 mol'ü 1 mol'ü Ha şunu söyleyeyim. 1 mol Na tane e, azot dioksit e, atom şey molekülü içeriyorsa 2 mol'ü 2 Na tane içerir. Şunu yazalım arkadaşlar. Belki hata e, şey yaparsınız. Şaşırırsınız. 1 mol azot dioksit Na tane azot dioksit molekülü içeriyorsa 2 mol azot dioksit 2 Na tane e, azot dioksit molekülü içerir. Yani birinci yargımız doğrudur. Şimdi bakın 6 Na tane atom içerir. 1 mol ikinci yargı için yapıyorum. 1 mol NO2'de yani 2 tane oksijen 1 tane de azot toplamda 3 e, Na tane e, atom vardır değil mi? 3 Na tane. Değil mi? 2 mol oksijen atomu, 1 mol de e, azot atomu. Şimdi her bir mol Na tane ise Na tane azot, 2 Na tane de oksijen, toplamda 3 Na tane atom vardır. O zaman 2 mol azot dioksitte e, bunun 2 katı bu 2'ye e, çıkmışsa bu da 2'ye çıkacak. 6 Na tane atom içerir. Yani 6 e, avagadro. 6 çarpı e, 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane atom içerir. O halde ikinci yargımız da doğru. 60 gramdır diyor. Bakın. 1 mol NO2'nin MA'sını bulalım. 1 mol'ünün MA'sını bulalım. 14 gram azottan geliyor. 2 çarpı 16'dan 32 gram da oksijenden geliyor 14 32 daha ne yapıyor 42 46 gram mı yapıyorum arkadaşlar evet bir molü 46 gramsa 2 mol e, NO2 bu iki katına çıktığına göre bu da iki katına çıkacak 92 gram olması gerekiyor ama burada 60 gram demiş 3. yargımız yanlıştır hangileri doğrudur diyor A, şey, B şıkkı 1 ve 2 doğrudur diyeceğiz arkadaşlar evet çok güzel bir soruydu. 15 puanı hak ediyor bu da. Evet 19. sorumuz. e evet, Tepkime türleri. Kesinlikle bence e, tüm kimya öğretmenleri 2. dönem e, sınav sorularından bir tanesini Tepkime türlerine ayıracaktır arkadaşlar. Aşağıdaki tepkimelerden hangisi analiz tepkimesidir diyor. Arkadaşlar ben hemen sağa e, tepkime türlerini yazdım. Burada sadece redoks tepkimeleri yok. O da 11. sınıf konusu olduğu için buraya almadım arkadaşlar. Analiz tepkime ayrışma tepkimesi demek. Sentez tepkime de birleşmesi tepkimesi demek. Yanma tepkimesi maddelerin oksijenle tepkimesiyle parçalanması yine yanma tepkimelerin çoğu ayrışma tepkimesidir aynı zamanda asit baz tepkimeleri arkadaşlar hidrojen iyon konsantrasyonu ve hidroksiyon konsantrasyonu oluşan iki maddenin tepkimesidir asit baz tepkimeleri. Bunlara eğer ürünlerde su çıkıyorsa nötralizasyon tepkimesi de denir. Çözünme çökelme iki farklı çözeltinin birbiriyle etkileşerek birbirlerinin anyon ve kationların yer değiştirerek bir tanesinin katı olarak dibe çökmesiyle oluşan e, tepkimedir bu çözülme çökme tepkimesi bize neyi sormuş arkadaşlar analiz tepkimesini sormuş analiz tepkimesi ne demektir büyük moleküllerden küçük moleküllere e, ne olacak arkadaşlar dönüşüm olacak ayrışma olacak yani bakalım Küçük molekül küçük molekül büyük molekül bu bir sentez tepkimesidir arkadaşlar yani birleşme tepkimesidir analiz değildir. Bakın büyük bir molekül potasyum klorat ne olmuş potasyum klorür ve oksijen gazına ayrışmış yani burada bir ayrışma analiz tepkimesi vardır. Doğru seçeneğimiz B şıkkıdır güzel bir soru bakın küçük bir iyon başka küçük bir iyon bakın büyük bir bu da e, nedir sentez tepkimesidir yine küçük bir madde diğer küçük bir madde ile birleşerek bakın birleşme yapmış e, demir oksit oluşturmuş bu da birleşme yani e, sentez tepkimesidir yine aynı şekilde azotla hidrojen küçük moleküller birleşerek daha büyük kalabalık bir molekül oluşturmuş dört tanesi arkadaşlar birleşme yani sentez tepkimesidir. Sadece B şıkkı analiz yani ayrışma tepkimesidir diyoruz. Evet son sorumuz 20. sorumuz arkadaşlar yine ile ilgili bir soru bakın 0.3 mol metan ile 0.6 mol C2H6 gazlarının karışımında toplam kaç tane hidrojen atomu vardır? Kıymetli arkadaşlarım bakın 1 mol CH4'te 4 mol hidrojen gazı var. Şey 4 mol e, hidrojen atomu vardır. Ama 1 molünde 4 mol vardır. 1 mol C2H6'da da 6 mol hidrojen vardır. Şimdi biz ne yapmamız lazım? Öncelikle e, 0.3 mol metanda kaç mol hidrojen gazı olduğunu bulacağız. Sonra 0.6 mol C2H6'da kaç mol hidrojen gazı olduğunu bulacağız ve bunları ne yapacağız arkadaşlar? Toplayacağız. Şimdi bakın, e, Avogadro sayısını NA olarak alın diyor. Çünkü şıkların hepsinde Avogadro sayısını NA olarak kullanmışlar. Şimdi yazalım. 1 mol e, metanda 4 e, e, NA tane hidrojen atomu vardır. Değil mi? Bakın. 4 NA tane. O halde 0.3 mol e, metanda kaç NA tane Hidrojen atomu vardır. Hemen içler dışlar çarpımı yaparsak arkadaşlar x eşittir. E, 4 çarpı 0.3'den bu da 1.2 Na tane hidrojen atomu olduğunu buluruz. Hidrojen atomu olduğunu buluruz. Bu metan için. Yani 0.3 mol metanda 1.2 Na tane hidrojen atomu varmış. Aynı işlemi C2H6 için yapıyoruz. 1 mol C2H6'da bakın kaç bu ena tane altı ena tane altı ena tane hidrojen atomu varsa biz, bize ne vermiş 0.6 mol 0.6 mol c2 h6 da x diyeceğiz buradan x eşittir 0.6 çarpı 6 buradan ne oluyor 3.6 ena tane hidrojen atomu varmış Şimdi bunlar homojen olarak karışıyor. Biliyorsunuz gaz-gaz karışımları homojendir. O halde C2H6'dan 3.6 e, CH4'den de 1.2 gelirse ikisini toplarsak arkadaşlar 3.6 artı 1.2 topladığımız zaman 4.8 Na tane hidrojen atomu olduğunu buluruz. Doğru cevabımız D şıkkıdır diyoruz. Çok güzel gerçekten bravo. E, çok güzel bir soru. E, yani e, muhtemelen böyle bir soruyla karşılaşma ihtimaliniz çok yüksektir. Evet kıymetli arkadaşlarım 2. dönem kimya 10. sınıf yazılı sorularını bu ertelenen yazılı sorularını çözdük. E, videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Başarılar diliyorum e, tüm öğrenci arkadaşlara. E, arkadaşlar videoyu beğenmeyi veya eleştiri yapacaksanız da alt tarafa eleştiri yapmayı unutmayın. Yine altta arkadaşlar bu soruların linkini PDF ve Word linkini e, açıklamalar kısmında ekledim. Oradan isterseniz indirebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı e, arkadaşlarınızı da bu yönde teşvik etmeyi unutmayalım. Varsa öğrenci arkadaş platformlarında bu videonun linkini paylaşabilirsiniz. Daha çok öğrenciye ulaşmak bizim için önemlidir. Teşekkürler, iyi günler.